Merhabalar Nisan ayını geride bıraktık ve artık e, Mayıs ayına giriş yapıyoruz Nisan ayı Ramazan ayıyla beraber aslında oldukça kutsal e, balık burcu etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz her ne kadar mucizevi ve şanslı etkiler olsa da hareket enerjimizin biraz pasif kaldığı bir ay oldu. Çok özel kavuşumlar yaşadık. Jüpiter-Neptün kavuşumu, Jüpiter-Venüs kavuşumu, Venüs-Neptün kavuşumu gibi bu üç gezegenin, bu üç iyicil gezegenin etkileşimleriyle hal olduk. Bakalım Mayıs ayında bizleri neler bekliyor ve Nisan sonunda biliyorsunuz ki bir tutulma yaşandı. Boğa Burcu'nun 10 derecesinde Uranisyen oldukça etkili ve hızlı bir tutulma ve böylelikle artık tutulmalar sürecini başlatmış olduk arkadaşlar. Bu videoda Mayıs ayı içerisinde önemli tarihlerden bahsedeceğim sizlere. Bu önemli tarihler özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, evlilik, nikah, tarihi alma gibi etkinliklerle alakalı olabilir. Bu noktada talepleri olmuştu. Bu talepleri değerlendirmek adına böyle hızlı, pratik bir video çekmeyi planladım sizlere. Bu arada e, kanalın topluluk sekmesinde özellikle topluluk kısmında e, 100 bin abone'den sonra kanalda ne gibi değişiklikler olsun isterseniz diye sormuştum. Gerek format değişikliği gerek içerik değişikliği adına. E, bunlara dair e, fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız hepsini dikkate alıyorum ve e, bunların totalinde benimle özdeşleşen... Ee, bir takım değişikliklere gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu tutulmalar döngüsüyle beraber inşallah yavaş yavaş 100 bin aboneye doğru yaklaşmaktayız. Ee, hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hala abone olmayan arkadaşlar varsa e, lütfen artık abone olsunlar. E, 100 bin aboneye bizleri taşısınlar diye rica ediyorum. Şimdi bakalım Mayıs ayında e, önemli tarihler nelermiş biliyorsunuz. Nisan sonu bir tutulma yaşadık. Hali hazırda Mayıs ayının ilk haftasında bu güneş tutulmasının etkilerini devam ettireceğiz ve yaşamaya, deneyimlemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla aslında bayram haftası yani Mayıs ayının ilk haftası o tutulma dönemiyle beraber gelen gündemlerle ilgilendiğimiz bir hafta olacak. Ve hemen 1 Mayıs tarihinde... Venüs Jüpiter kavuşacak arkadaşlar 27 derece balık burcunda çok özel bir gün çok önemli bir gün zaten oldukça özel bir sürece giriş yapıyoruz Ramazan ayı ve Ramazan bayramı ile birlikte bu bayramda çok özel çok destekleyici görünümler meydana gelecek bu konuya da bir video paylaşmıştım zaten iki icil gezegenin kavuşumu özellikle bir döngüyü tamamlamak, bir döngüyü ta kapatmak adına aslında artık bir takım sezgisel mesajların bizimle beraber olduğunu göstermekte. Yani demek ki artık bir şeyleri tamamlamamız gerekiyor, arkada bırakmamız gerekiyor, yolumuza bakmamız gerekiyor. Bununla ilintili olarak da aslında göksel destekler alıyoruz, ilahi destekler alıyoruz ve bunlarla yüzleşiyor olacağız. Aynı zamanda 1 Mayıs tarihinde... Venüs, Pluto arasında güzel bir etkileşim var. Yani Venüs, Pluto ve Jüpiter arasındaki bu etkileşim karşımıza bir şansın veya seçeneğin çıktığını veya çıkacağını ve bunun bizimle alakalı büyük bir dönüşüm ihtiva ettiğini ama bu dönüşümün aynı zamanda bir döng döngüyü tamamlayarak meydana geleceğini gösteriyor. Tabii ki kişisel haritalara göre farklı etkiler gösterecektir arkadaşlar. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz bu söylenenlerin hiçbirini yaşamıyorum şeklinde. Ama biz burada genel yorumlar yapıyoruz. O günün göksel etkilerini paylaşıyoruz. Kendine has yorum isteyen arkadaşlar lütfen danışmanlık hizmetinden yararlanmayı tercih etsinler. Buradaki etkileşim dereceler bazında çok önemli. Benim bu saymış olduğum etkileşimler balık burcunun ve oğlak burcunun son derecelerinde meydana gelecek. Dolayısıyla orada gezegensel etkileşimleriniz yoksa size çok büyük tesirleri olmayacaktır elbette. Bu nazarla dinlemeye çalışın. Evet. E 4 Mayıs tarihinde Jüpiter Plüto arasında ve aynı zamanda Mars ve Uranüs arasında çok güzel destekleyici görünümler var. Bizi artık harekete geçirecek bu değişim, bu gündem her neyse, bu karşımıza çıkan konu her neyse bunun alakalı hadi harekete geç, hadi hızlan dedirten, motive eden bir etkileşimden bahsediyoruz. 5 Mayıs'ta daha Güneş Uranüs kavuşumu yaşanacak. 14 derece boğa burcunda. Bu da özellikle tabii ki bazı haritalara sürpriz, zorlayıcı etkiler getirecek ebileceği gibi bazı haritaları da şanslı e, süreçler vaat edebilir. Bilhassa burada sabit burçların orta dereceleri biraz zorlanarak e, yeni değişimlere adapte olmaya çalışırken toprak ve su gruplarının e, orta dereceleri ise destekleyici görünümler alacaktır. Aniden hayatlarında büyük değişimler yaşanmaya başlayacaktır. 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla İkizler Burcu'nda başlayan ve sonrasında Boğa Burcu'nda devam edecek olan bu Merkür Retrosu'nda Merkür yan konulara yani iletişim, anlaşma, sözleşme, imza, teklifler, bunun yanı sıra taahhütler ve sözler babında e, yeni konulara başlamamak adına aslında e, 10 Mayıs öncesini tercih etmemiz gerekiyor. Ama yine de Merkür Retrosu'nda elimizi kolumuzu bağlayıp oturmayacağız elbette. E, daha öncesinde başlatmış olduğumuz girişimleri, atılımları e, bu dönemde e, tamamlayabiliriz. Araştırmalarını yapabiliriz. E, bir takım değişimler, revizyonlar yapabiliriz. Güncellemeler getirebiliriz. Ama sıfırdan aklımıza gelen fikirler, sıfırdan bizim zihnimizi meşgul eden konulara biraz daha temkinli yaklaşmak, biraz daha daha şüphece yaklaşmak yerinde olacaktır arkadaşlar. Evet 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor bir sonraki videomuz Jüpiter'in koç burcu geçişi olsun biraz geciktirdim zannediyorum bu videoyu Evet Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber artık Jüpiter'in enerjileri daha dinamik bir hale gelmeye başlayacak birkaç ay boyunca Jüpiter Koç burcunda birkaç derece kadar ilerleyecek ve 2023'ün aslında fragmanını bizlere sergiliyor olacak Evet, 15 Mayıs'ta her ne kadar Güneş-Satürn karesi olsa da bizi zorlayan etkileşimler olsa da aynı zamanda Güneş-Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Ee, dolayısıyla. Sorumluluklarını e, halledebilirsek o sorumluluk duygusunu çözebilirsek aslında hayallerimiz adına bir takım adımlar atabileceğimiz ve üstler, üstlerimiz tarafından otorite figürleri tarafından desteklenebileceğimiz bir görünüm de var. Ve 16 Mayıs'ta bir ay tutulmamız var bu biri bizi biraz zorlayacaktır ay tutulmaları duygusal anlamda bizleri biraz zorlar ve burcunda başlayan 30 Nisan tarihinde başlayan o atılım o girişim her neyse bunun sonuçlarını ve sebeplerini bu dönemde sorgulamaya başlarız arkadaşlar. 18 Mayıs'ta Mars Neptün kavuşuyor. Bu bazı haritalar için e, hayal kırıklıkları yıkımlar olabileceği gibi bazı haritalarda da artık hayalleri için atılacak ilk adımları gösteriyor arkadaşlar. 24 derece balık burcunda meydana gelecek. 19 Mayıs'ta Güneş Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Güneş 28 derece Boğa burcundayken Plüto da 28 derece Oğlak burcunda. Özellikle güçlü atılımlar, güçlü kararlar, kararların arkasında duruma emin olmak adına e, faydalar sağlayacaktır ve 20 Mayıs tarihinde de Merkür Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Jüpiter henüz Koç burcuna geçmişken 1 derece ikizler ve 1 derece Koç burcunda büyük başlangıçları işaret ediyor. Şanslı başlangıçları işaret ediyor. Özellikle 2023'te hayatımızda olacak değişimlerin sinyallerini bu etkileşimle beraber alacak harita sahipleri de olacaktır özellikle tabii ki ilk dereceler tetikleniyor olacak. Bu hatırlatmayı da yapmamız gerekir. Evet, 23 Mayıs'ta Mars-Bürüt arasında ve Güneş-Jüpiter arasında çok güzel etkileşimler var. Burada artık güçlü bir Kararın peşinden gitmemiz gerekiyor. Bu bağlamda hareket enerjisini, aktif olma enerjisini üzerimizde hissediyoruz. Ve birileri de sanki bizi yönlendiriyor, bizi destekliyor veya bizim arkamızda duruyor. Hadi bakalım diye bizi sanki e, ittiriyor, e, harekete geçirmeye çalışıyor gibi bir durum var. 24 Mayıs'tan Berkür Mars ve Venüs Satürn arasındaki güzel etkileşimler özellikle her ne kadar merkür retrosu olsa da merkür artık boğa burcuna doğru gerilemiş olsa da burada bir şey tamamlamamız gerekiyor. Belki merkür retrosu öncesinde ihmal ettiğimiz, geciktirdiğimiz, ertelediğimiz bir konu var. Bununla alakalı o konuyu tamamlayıp artık retro bitiminde yeni bir yola girmemiz için bir şeyi hızlandırmamız, tamamlamamız onunla alakalı görüşmeleri e, gerçekleştirmemiz gerekiyor ve venüs satürn etkileşimde özellikle maddi konularda sorumluluk almak ve sağlam kalıcı ilişkilere başlamak, ilişkilerde güven sadakatin ön plana çıktığı bir süreci tetikliyor olacak. Evet 26 Mayıs'ta Merkür-Pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Burada Merkür 28 derece boğa burcundayken Pürüt oda 28 derece oğlak burcunda bulunacak arkadaşlar. Ve 28 Mayıs'ta Venüs boğa burcuna geçiyor. 25 Mayıs'ta Mars koç burcuna geçiyor. Yani Venüs ve Mars konularının artık Mayıs sonu itibariyle kendi alanlarında kendi performanslarını sergilecekleri bir süreci işaret etmekte. Dolayısıyla e, haritalarımızdaki bu alanlar daha doğru bir şekilde çalışıyor olacak e, bu etkiye baktığımız zaman. 29 Mayıs tarihinde de Mars-Jüpiter kavuşumu meydana gelmekte. Mars 3 derece koç burcunda. Jüpiter ise 3 derece koç burcunda. Burada da birden fazla seçenek arasını artık harekete geçiren artık bizi... E, Destekleyen görünümlere dair e, hızlı davranmamız gereken süreçleri tetikliyor olacak. Kafa karışıklığı da bir nebze olsa da olabilir. E, dürtüsel davranmamaya yine de gayret göstermemiz gerekir. Ve ayın son günü 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ay, bir yeni haber, bir yeni karar, bir yeni gündemle beraber artık e, Mayıs ayını kapatıyor olacağız arkadaşlar. Evet Mayıs ayı gündemi genel itibariyle bu şekilde önemli tarihleri ajandanıza not almanız gereken tarihleri paylaşmaya çalıştım. Bu arada e, sizlere birkaç konu danışmak istiyorum. E, Mayıs ayı yorumlarını dinlemeyenler varsa oynatma listelerinden, burçlarının ilişkin e, yorumları dinleyebilirler. E, burada elimden geldiğince şanslı tarihleri paylaşmaya çalıştım. E, önümüzdeki aylar veya yıllar için, 2023 senesi için veya aylık anlamda bu tarz ajandılar e, veya bu tarz e, ürünler hazırlamamı isteyenler olur mu? Buna dair bir çalışma yapmayı planlıyorum bununla alakalı bana geri dönüşleriniz çok önemli. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöylece hesabı veya opikusasöylece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. İyi bayramlar diliyorum. Herkese instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiler.